Ne demiş Mevlana, bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Bu cümleyi hayatım boyunca hep benimseyeceğimdir. Sadece benimseyerek ile de kalmadım, uyguladım da. Her bireyin her konuda imkanları aynı değildir. İmkanlarının yetersiz olduğunu gördüğüm bir öğrenciye pandemi döneminde gönüllü olarak ders anlatmak istedim. Ben de bu gönüllülük sürecinde ilk öğretmenlik deneyimimi yaşadım ve küçük de olsa öğretmenlik duygusunu tatmış oldum. En başında söylediğim, benimsediğim cümleyi yaparak, yaşayarak doğrulamış oldum. Evet, bir iyilik yaptığımızda bizden hiçbir şey eksilmez. Ders anlattığım süre zarfındaki yaşadığım duygular benim için çok kıymetlidir. Çünkü o süreçte ben kendimi buldum. Dedim ki, evet ben de birilerine katkı sağlayabiliyorum. Öğretmenlik mesleği hayalimdeki meslektir. Ben de hayalimi gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor, daha çok insanlara yardımcı olmak ve katkı sağlamak için gün sayıyorum.